Güzel Rus öğretmen sarayda neler yaşayacak merakla bekliyoruz. Dizinin ikinci fragmanı yayınlandı. Sarayda işler karışıyor. Kariyeler Rus öğretmeni kıskanmaya başlarken, Sultan Mahmud Rus güzelden hoşlanmaya başlıyor. Hoş yer Sultan Anna'yı azarlar. Sultan Mahmud'un odasından niye çıkmadığını, ne yapmaya çalıştığını sert bir şekilde sorar. Anna ise ben ne köleyim ne cariye. Emirleri sadece hünkardan alırım, sizi ilgilendirmez diye çıkışır.